çok merak ediyorum. Yani aileler, çiftler veya çocuklar, yetişkinler ergenler alanında da profesyonel yardım veriyorsunuz. Yani daha çok insanlar veya veliler veya çiftler hangi konularla ilgili başvuruyorlar sizden? Vallahi konunun sınırı yok. Herkes baş edemediği konuyla desek ama hepimiz sanıyorum şunu unutuyoruz. Bir zamanlar bizim de çocuk olduğumuzu, bir zamanlar bizim de ergen olduğumuzu, eğer karşımızdaki ergeni algılayabilmemiz için bizim de ergenlikken neler yaşadığımızı, nasıl bir kabul görme ihtiyacı hissettiğimizi, nasıl söz hakkı istediğimizi, nasıl karar kendimiz için karar verme hakkımızın olduğunu gibi yaşadığımız şeyleri eğer azıcık empatiyle yaklaşabilirsek, kendi yaşadıklarımızı tekrardan canlandırıp çocuğumuza aynı şeyleri, o gözle bakabilirsek sanıyorum sorunların çoğunu zaten algılayıp ve çatışmaları ortadan yavaş yavaş kaldırabiliriz. Sorunları yok saymak sorunun olmayacağı anlamına gelmiyor. Görmezlikten gelmek de sorunu maalesef çözmüyor. Önyargısız olarak çözemediğimiz, ben hiçbir, ben her şeyi biliyorum diyemiyorum biliyor musunuz? Ben bilgisayarını hiç anlamam. Bozulunca elimi bile sürmüyorum. Hemen bir servis çağırıyorum. Hı? Ama maalesef bizim ülkemizde çocuk ya da aile ya da psikoloji dediğin zaman... Herkes benden daha çok şey biliyor. Hı? Evet kraldan kralcı olmaya çalışıyorum maalesef maalesef yani sadece erkek olmak her şeyi bileceğin anlamına gelmiyor ya da sadece anne olman ya da baba olman bu çocuğun olduğu anlamda çocuk eğitimi konusunda ya da çocuk psikolojisi konusunda ergen psikolojisi konusunda çok şey bildiğini ifade ediyor anlamına gelmez sadece bir çocuğun olduğu anlamına gelir. Evet. Peki kurumlara herhangi bir profesyonel yardım veya eğitimler verdiğiniz oluyor mu veya şöyle sorayım kurumlar sizden ne gibi faydalar görebilir istifade edebilirler? Valla sorun pardon kurumlar bizi bizden her türlü istifade edebilirler. Ne gibi yani? Motivasyonlan, tutun da bireysel sorunların çözülmesine yeniden hedef belirlenmesine felsefelerinin olmaya için belki sadece bir hayat felsefesi ne sahip olmak bile bir pusula değil midir? İnsanları ne için?